Arkadaşlar, şimdi nesne yönelimli programlamayı özümsemek için bir çalışma gerçekleştireceğiz. Değer ve referans tipleri anlayacağız bu bölümde. Normalde ta en başta belki değişkenler konuşulurken, hani bunların değer ve referans tip olması konusunda ayrımlar yapılır birçok şeyde kaynakta. Ama ben bunun tam olarak şu an, doğru zaman olduğunu düşündüğüm için ve burada önem arz ettiği için öğrencinin de rahat yakalayabilmesi için burada hemen OEP'ye bir basit bir ara verip küçük bir ara verip devam etmek istiyorum. Add new project diyerek şöyle geliyorum. Console app .net core seçiliyken next diyorum. Projemizin ismini hemen Reference Types Normalde değer tipleri de konuşacağız. Peki nelerdir bunlar? Öncelikle Olayı Netleştirmek için kafamızda bir örnek Yapıyor olacağım sizinle Şöyle bir tahmin yapmanızı isteyeceğim Int sayı 1 Eşittir o Daha önceki Farklı Ortamlarda Verdiğim eğitimlerde Dillerde Bu bu soruyu benden almış olabilirsiniz. Youtube'daki bir canlı yayında mutlaka yapmışımdır. Sayı 1 10, sayı 2 20. Sonra diyorsunuz ki sayı 1 eşittir sayı 2. Sonra diyorsunuz ki sayı 2 eşittir 100. Şimdi size nokta Console.WriteLine dediğimizde. Şöyle sayı. 1 diyelim artı sayı 1. Yani sayı 1'in değerinin şu an kaç olduğunu size sormak istiyorum. Bunu bir tahminlemeye çalışın. Yani kendiniz çalıştırın ve bu noktada siz sayı 1'i ekranda yazdırmak istediğinizde sayı 1'in değeri kaç olur? Dikkat edin sayı 1 10, sayı 2 20. Sayı 1 eşittir sayı 2. Sonra sayı 2 eşittir 100. Sayı 1 bu durumda kaçtır? Çalıştırdığımız zaman sonucu kiminiz doğru kiminiz yanlış vermiştir. Önce projeyi reference types'dan başlatalım. Başlatalım şimdi. Sonuç olarak 20'yi görüyoruz. Eminim kiminiz buna 100 demiştir. Bu sıklıkla sorulan... Temel mantığı anlamak için sorulan sorulardan bir tanesidir. Arkadaşlar bu burada sayı bir, integer bir değerdir. Değişkendir. Int, decimal, float. Daha sonra öğreneceğimiz. Inam, boolean gibi aslında... Sayısal olan veriler, değişkenler, değer tiptir. Değer tip İngilizcesi value types. Değer tipler. Siz sayı 1 eşittir 10 dediğimizde biz bunu şu şekilde oku, okumalıyız. Sayı 1'in değeri eşittir 10. Sayı 2'nin değeri eşittir 20. Sayı 1'in değeri Buraya dikkat. Eşittir sayı 2'nin değeri ama sadece sayı 2'nin değeri. Sayı 2 ile bir bağlantısı yok burada. Dolayısıyla siz sayı 2 20 olduğu için, değer 20 olduğu için, siz sayı 1'e e şuradaki 20'yi atamış oluyorsunuz. Yani değer tiplerde atama yaptıktan sonra o atama yaptığınız bir başka bir değerse, Orayla hiçbir bağlantınız yok. Onun sadece değeriyle, o anki değeriyle ilgileniyorsunuz. Yani siz burada sayı 1 eşittir 20 dediniz. Sayı 2 ile hiçbir bağlantı kalmadı. Siz sonrasında sayı 2 eşittir. 100 dediğinizde, sayı 2'nin değeri eşittir. 100 dediğinizde, burada bir bağlantı kalmamıştı ya. Sayı 1'e siz sadece bir değeri atadınız. Ve o değer bitti. Yani herhangi bir bağlantı kalmıyor arkadaşlar. O yüzden... Değer tiplerde durum bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bunu bellekteki çalışma sistemi üzerinden konuşalım. Arkadaşlar siz bir değişken tanımladığınızda O an belleğinizde, bilgisayarınızın belleğinde Şöyle bir alan var, her şey orada çalışıyor. Bu alanlardan değer tipli olan kısmın ismi Stack dediğimiz Alandır arkadaşlar. Ve değer tiplerle ilgili her şey sadece ve sadece stackte oluşuyor arkadaşlar. Yani karşımıza stackte çıkıyor. Peki nasıl çalışıyor? Siz bir int sayı bir tanımladığınızda. Şöyle burada aynen burada bir tane sayı bir diye bir şey tanımlanıyor. Eşittir 10 dediğinizde. Demezseniz örneğin bunun karşılığı olarak sıfır tanımlanır. Ama dediğiniz için 10 değeri buraya atanır. Sonra sayı 2'yi tanımlamışsınız bakın. Aynen sayı 2 de eşittir 20 olarak verdiniz. Sonra bakın işler değişti sizin için. Dediniz ki sayı 1'in değeri eşittir sayı 2'nin değeri. Sayı 1'in sağ tarafı. Eşittir sayı 2'nin sağ tarafı. Yani 10 yerine artık 20 diyorsunuz. Gördünüz mü? Sadece değeri atadık. Sayı 2'nin değeri eşittir 100. Bunun değeri ise 100 olarak değişiyor. Bu durumda sayı 1 kaçtır dediğimizde? Bakın 20. İşte değer tipler bu şekilde çok basit bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha örnek yapmak istiyorum. Geldim buraya. Burada bir tane int array tanımlıyor. Sayılar diyor. Eşittir. New int array. Int array. Değerlerini de direkt veriyorum. 1, 2, 3. 3 tane sayıdan oluşan bir array. Geldim. Bir tane daha array veriyorum. Buna sayılar 1, buna sayılar 2 diyorum. Sayılar 2'nin değeri ise 10, 20 ve 30 olarak veriyorum. Sayılar 1'in eşittir sayılar 2 diyorum. Sayılar 2'nin sıfırıncı elemanına eşittir 1000 veriyorum. Bu durumda konsol nokta. Right line diyerek şöyle sayılar 1'in sıfırıncı elemanının ne olduğunu soruyor. Buna da sayılar 1'in sıfırı diyelim. Şöyle eşittir. Kaçtır diye soralım. Burada iki tane metni yan yana getiriyormuşuz gibi düşünebiliriz artıyla. Şimdi buradaki durumu da bir tahmin etmenizi rica edeceğim. Durdurabilirsiniz burada. Bir kafanızda çalıştırın. Bakalım ne olacak. Ben çalıştırıyorum şimdi. Sayılar birin sıfırıncı elemanı binmiş arkadaşlar. Bu noktada siz eminim bu şeye sayılar birin sıfırıncı elemanına önceki örneği düşünerek On diyenler olmuştur. Peki neden böyle bir şey oldu? Int, decimal, float, inan, boolean bunlar value type değil miydi? Evet onlar value type'ti. Buradaki int array ile int'i asla karıştırmayın. Array dediğiniz anda o bir array. Array'ler arkadaşlar referans tiplerdir. Hemen yazıyorum. Tüm array tipleri. Array'ler dostlar daha sonra öğreneceğimiz interface'ler arkadaşlar reference tiptir. Reference tiptir. Peki bu nasıl çalışıyor? Hemen yine o bellilikteki yapıyı konuşalım. Dedik ki bir tane stack var. Stack yine var. Yani değer tiplerde her şey stack'te oluyor ama Referans tipler işin içerisine girerse o zaman belleyim bir de heap dediğimiz kısmı devreye giriyor arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Şuraya kadarki kısım int sayılar bir dediniz. Int array sayılar bir dediniz ya. Hakikaten burada sayılar bir diye bir değişken tanımlanıyor. Sayılar bir diye bir değişken tanımlanıyor. Ve siz eşittir new dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hip'te onun karşılığı için bir adres oluşuyor. Yani bir adreste değeri oluşuyor. Yani o referans tipin şurada verdiğiniz değerleri oluşuyor. Nasıl mesela? Şuna gelelim. 1, 2, 3. Tam olarak böyle tutmuyor tabii ki. Ama bir, bir programcı olarak bize bu kadarı fazlasıyla yeterli. Peki bunun buna karşılık geldiğini nereden biliyor derseniz işte o da adres değeri. Yani aslında siz new dediğiniz zaman burada bir tane adres oluşuyor. Örneğin 101 diyelim. Şunun değeri adres değeri yani 101. Kısacası buna diyor ki siz new dediğiniz zaman ben diyor sayılar birin karşılığını hipte adres Oluşturdum bir tane. Orada tutuyorum diyor. Yani siz new dediğinizde hipte bir tane adres oluşuyor. Değerler de oraya koyuluyor. Yani bir hipteki bir yerde oluşuyor. Ve oraya değerler koyuluyor. O adres numarası da hani eşleştirmek için tutuluyor. Basit mantık. Tekrarlıyorum. Siz new dediğiniz zaman hipte veri oluşuyor. Bir de adres değeri atanıyor. Çünkü o verinin Bellekte nerede olduğunu tutmak için yapılıyor bu olay. Sonra ne yapmışsınız? Bakın sonra da demişsiniz ki sayılar 2. Bakın şuraya kadar ki kısım eşittire kadar. Ne yaptınız? Sayılar 2. Ne dediğiniz anda. Bakın aşama aşama yapıyorum. Ne dediğiniz anda bellekteki bir yerde. Böyle 101, 102 diye tutmuyor bu arada arkadaşlar ben tamamen bizim için rahatlıkla anlayalım diye bunu yapıyorum bu şekilde 102 diye bir şey yapıyor. Buna ben onu 102'de tuttuğum diyor senin karşılığını ve 10 20 30'u da orada veriyor. Yani 10 20 ve 30'u da orada veriyor. Yani bu 101'i bu da 102 tutuyor arkadaşlar. Buna referans diyoruz. Yani bu 101'i vermiş olmasına biz referans diyoruz. Şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar. Şuradaki ee, sayılar 2'nin şöyle nivlenmediğini varsayalım. Sayılar 2'nin nivlenmediğini varsayalım. Bakın biz sayılar 2'yi atamaya çalıştığımız anda zaten... Diyor. Yani hani karşılığı yok. Hadi onu geçtim. Şöyle bir şey yaptığımızı varsayalım. Sayılar iki hiç verme, bakın hiç niyilemedim. Sayılar ikiye de değer atamaya çalışıyorum. Çalıştırdığımda da zaten hani bunu atayamayacak. Yani onun bir karşılığı olmadığı için onu atayamayacaktır zaten. Şimdi burada arkadaşlar bu değerleri bakın verdi. Peki aşama aşama gidelim. Sonra ne oluyor? Sonra siz sayılar 1 eşittir sayılar 2 diyorsunuz ya. Burada referans tiplerde. Yani array, class veya interfacelerde. Değer tiplerden farklı olarak burayı şu şekilde okuyoruz. Sayılar 1'in adresi eşittir sayılar 2'nin adresi. Sayılar 2'nin adresi nedir arkadaşlar? 102. Yani kısacası. Sayılar 1'in adresi, siz, şöyle kalemimi alayım hemen, siz burada sayılar 1'in adresini, yani şurayı sayılar 2'nin adresiyle değiştiriyorsunuz. Şöyle daha farklı bir renk alayım, yani siyah alayım, şu 101'i 102 olarak değiştirdiniz. Sonra bakın atama yapıyorsunuz. Sayılar 2'nin sıfırıncı elemanı, aslında bu şu demek Sayılar 2'nin adresinin sıfırıncı elemanı. Sayılar 2'nin adresi ne arkadaşlar? 102. 102 burası. 102'nin değeri 1000 diyorsunuz. Yani burası 10 değil de 1000 oluyor arkadaşlar. Sonra ne diyorsunuz? Sayılar 1'in sıfırıncı elemanı. Sayılar 1'in adresinin sıfırıncı elemanı. O yüzden 1000 arkadaşlar. Çünkü o da 102. Yani aslında bakın şu an 101'i e 101 tutan kimse yok. Siz ister sayılar 1'in sıfırıncı elemanını veya başka elemanını, ister sayılar 2'nin sıfırıncı veya başka elemanını değiştirin. Bu ikisi de 102'yi tuttuğu için ikisinde de aynı yer değişir arkadaşlar. Peki 101'in durumu ne? Akıbeti ne olacak? Onu tutan kimse yok arkadaşlar. 101'i tutan kimse olmadığı için birazdan C Sharp'ın çöp toplayıcısı yani garbage kolektörü gelip bunu bellekten atacak. Çünkü bunu tutan kimse yok. Birazdan bellekten bunu silecek. İşte tamamen mantık bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Az önce klaslarında referans tipler olduğunu söyledik arkadaşlar. Biraz daha Onunla ilgili ilerleyelim, örnek yapalım. Bakın, bir tane class person diye sınıfınız olduğunu düşünelim. Nereye koyduk? Evet, doğru yere koyduk. Şu program klasının dışına class person. Bir tane de class o da customer olsun mesela. Person kişi demek, customer Müşteri demek. Person'un neleri var? Örneğin. Herkesin bir id'si var. Person'un bir tane string. First name'i var. Person'un bir tane last name'i var. Customer'ın person'dan farklı olarak. Prop. Int. Değil de string diyelim. Kredi card number. Kredi kartı numarası var diyelim ki. Aynı şekilde bir tane de employee'miz var. Olsun. Employee. Employee'nin person'dan farklı olarak bir tane personel numarası olsun. Int employee number. Sijin numarası gibi Integer e, string ile tutmak istiyorsanız, bizim için o önemli değil şu an. Customer bir person'dır. Bu aynı zamanda o demek. Employee Aynı zamanda bir person'dır. Kısacası Inheritance yapıyoruz burada. Yani customer'ın içinde artık aynı. First name ve last name'in hmm, Customer'ın içinde bunlara ek olarak Kredi kartı numarasının employee'nin içinde bunlara ek olarak employee number'ın olduğunu biliyoruz artık. Şimdi yine örneğimize geldim. Şunun en altından devam ediyorum. Bakın ben person, person eşittir new person dediğimde herhangi bir problem yok. Zaten onu tek başına class olduğu için kullanabiliyorum. Aynı şey customer'ın customer için de geçerli. Customer eşittir new customer. Aynı şekilde employee, employee eşittir new employee diyebiliyorum. Buraya kadar hiçbir problemimiz yok. Şimdi şu person'dan başlayalım. Şöyle gelelim. Bakın buna person 1 diyelim. Bir tane de person 2 yapalım. Person 2. Person 2. Yani ikinci aynı klas türünden bir tane de bir tane daha oluşturuyor. Bakın ben person 1 nokta first name eşittir. Person bir nokta first name engin dediğimde ve sonrasında Person 2 eşittir. Person 1 dediğinde arkadaşlar referans tip olduğu için tamamen referans numaraları üzerinden gider. Dolayısıyla hani person 2'nin de first name'i engindir. Bakın ben person 1'in first name'ini gelip burada derin olarak değiştirirsem emin olun burada person 2'nin de first name'i derin olarak değişmiş olur. Kontrol edelim. console.writeline diyerek bakın person 2'nin first name'i nedir diye yazdığımız zaman çalıştırıyorum. Bakın derin olarak yazdı. Aynen, aynen şurada array'lerde olduğu gibi siz burada person2 eşittir person1 dediğinizde person1'in referans numarasını person2'ye aktarmış oluyorsunuz. Yani ikisi de aynı yere gidiyor bellekte. Adresler aynı yani. Siz burada değer eşitlemesi değil adres eşitlemesi yapıyorsunuz. Dolayısıyla person1'in first name'i derin demek ikisinin de aynı yerdeki bellekteki adresini Derin olarak değiştirdiğiniz anlamına geliyor. O yüzden ben personic, first name dediğimde aynı durumla karşılaşmış oluyorum. Ereğlerde yaşadığım aynı durumla. Yani ikisinin de adresi aynı arkadaşlar. Şimdi bir sonraki aşamaya geliyorum. Geliyorum diyorum ki buradan. Bakın arkadaşlar. Customer eşittir. Employee sizce diyebilir miyim bunu? Asla. Diyor ki yani bu customer türünde. Bu da employee türünde. Sen diyor cannot implicitly convert type reference types employee to reference types customer. Yani sen customer'a customer employee'yi atayamazsın. Bunlar farklı tipler diyor. Aynen sizin int ile string'i birbirine atayamayacağınız gibi. Şimdi başka bir şey yapacağım. Person türünde Person 3 diyor. Kişi. Eşittir. Customer diyorum. Dikkat. Bakın ben böyle bir şey yaptığımda Person, Person 3 Customer için hiçbir şekilde bakın kızmadı. Çalıştırıyorum. Çalışsın da değerler gelsin. Hemen. Çalıştıramadı. Heh, şimdi çalıştırdı. Derin diye bakın yazdı. Önceki değerimiz. Ama buna asla kızmadı dikkat ederseniz. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu customer'ın geldim. First name'i eşittir. Salih diyorum. Bakın. Sonra geliyorum buraya. Console.com right line person 3'ün bu person 3'ün first name'i nedir dediğinde bakalım kızacak mı? Ne diyecek yani? Tabii ki Salih diyecek. Bu biraz yavaşladı. Niye yavaşladı? Tamamen lixer'la alakalıdır. Yaladığımız kodla alakalı bir şey değil arkadaşlar. Gelmesini bekliyorum. Bakın salih değerini buraya yazdı. Peki hani az önce ben customer ile employee'yi birbirine atayamıyorken gittim person'a customer'ı atayabildim. Neden? Çünkü çünkü customer bir person'dır. Yani müşteri bir kişidir. Employee bir kişidir. Yani siz miras aldığınız sınıfa Sınıf türünde bir şeye gidip de o mirası alan kişiyi yani class'ı atayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun tam teknik karşılığını söyleyeyim ben size. Buna base sınıf deniyor. Neden? Bakın burada base sınıf temel sınıf demek yani. Bunu çok duyarsınız. Base class. Temel sınıfımız burada person'dır yani. Temel sınıf bunu ebeveyn gibi düşünün yani. Ebeveyn ne? Siz customer'ı veya bu ebeveyn'e employee'yi atayabilirsiniz. Aslında base sınıfa, base class'a onu inherit eden sınıfların referansını atayabilirsiniz. Demek. Adresini yani. Dolayısıyla sizin burada yaptığınız şu hareket, person3 eşittir customer'daki hareket, person3 aslında yine customer'ın adresini tutuyor. Siz bu durumda yani bu değeri first name salih yaptığınız zaman aslında sonrasında gidip de customer'ın yani şu customer'ın first name'ini gelip de burada Ahmet yaparsanız siz aslında aynı adresi değiştirmiş oluyorsunuz. Ama diyeceksiniz ki burada person 3 deyince hocam ben madem onlar aynı niye ben first name id görüyorum last name'i görüyorum da o müşterinin çünkü customer'dan gidince şurada customer'dan gidince kredi kartı numarasını görürsünüz. Deneyelim. Bakın customer nokta credit card number. Burada görüyorsun. Ama gel gör ki ben burada person 3 her ne kadar o customer olsa da kredi kartı numarasını göremiyorum. Diyebilirsiniz. Onun nedeni siz tamamen burada şu person kılası üzerinden yani şu bu bir şablon aslında. Bu şablon üzerinden gittiğinizden kaynaklanıyor. Onu ispat etmek için orada aslında aynı adresi tuttuğunu size ispat edeyim ben. Geliyorum buraya. Konsol daha şurada yapayım. Bakın kredi kart number'ı ben ulaşamıyorum. Person e geliyorum. Diyorum ki ona customer boxing'i yap. Aslında bu buna boxing diyoruz. Yani hani box kutu demek. Aslında bu şablon yani. O seviyede. Şöyle parantez person 3'ün önüne bir şöyle parantez içerisinde customer yazdım. Bunu da genel paranteze alıyorum. Bakın person üçe genel paranteze alıyor. Bu ne demek? Person üçe customer boxing'i giye. Onun önüne bir parantez içerisinde istediğiniz tipi yazarak tabii ki at atanabilirlerden birini yazıyorsunuz. Genel bir parantez içerisinde ikisini alıyorum ki ona nokta dediğimde çünkü diyeceksiniz ki yani hiç Parantez atamasaydık şöyle algılanır o person 3'ün sanki noktası gibi. Ama buradaki en genel parantezi açarsanız yani customer person 3'e açarsanız o customer boxing yapılmışa uygulanır yani kredi kartı numarasına erişebilirsiniz. Dolayısıyla biz burada tabii ki bir de customer nokta kredi kart number diyelim bir iki üç dört beş altı yedi gibi sıfır gibi bir değer verdiğimizi düşünürsek biz burada aynı adrese gittiğimiz için aynı adresteki kredi kartı numarasına ulaşabiliriz. Bakın o değere yine person 3 üzerinden ulaştım. Buradaki customer bakın class yani int gibi string gibi o sadece bir tip. Siz burada neye boxing yapacağınızı söylemiş oluyorsunuz. Tamamen olay bu. İşte nasıl burada customer person geçişini yapabildiyseniz arkadaşlar. Employee person geçişini de yani böyle yapabilirsiniz. Tam olarak burada şunu diyebilirsiniz. Ya hocam ne gerek var? Ben niye person 3 diyeyim ki? Direkt customer'dan giderim. Employee'se de employee'den giderim diyebilirsiniz. İşte arkadaşlar onun da farklı bir cevabı var. O da şu. Geldim buraya. Class diyelim bir tane. Hani az önceki yapıyı örnekleyeceğim şimdi. Person Manager. Diyelim ki siz bir tane temel class yapıp bazı zamanlar hani istediğiniz zaman müşteri istediğiniz zaman çalışanla employee ile çalışabilmek istiyorsunuz. Public. Void. Mesela veri kaynağı, veri tabanına ekleme yapabilmek istiyorsunuz. Burada bakın, customer gönderseniz sadece customer çalışırsınız. Employee gönderseniz sadece employee çalışırsınız. Ama person yapsanız bunu, siz buraya hem person kendisini, hem Customer'ı hem de employee'i gönderebilirsiniz. Ispat edelim. Şöyle geldim buraya. Console nokta WriteLine dedim. Person nokta FirstName diyor. İyice rahat anlamak için de şu yukarıdan aşağı doğru. Şöyle geldim. Şöyle şuraya kadar. Şuraya kadar. Hatta o da olsun. Şu da olsun. Şuraya kadar. Şu ikisi hariç. Ctrl K, Ctrl C. Şu an elimizde ne var? Bir sürü person var. Customer var. Employee var. Dikkat ederseniz. Ve bakın ben burada ne yapıyorum? Add diyorum ama parametreme dikkat edin. Parametrem customer veya employee değil. İkisinin de base'i olan person. Şimdi bunu kullanacağım. Dikkat edin. Geldim buraya. Şunu da kapatayım. Hani ekranda böyle bir şey yazmasın. Konsolların tamamını kapattım. Geldim buraya. Dikkat edin şimdi. PersonManager diye bir klasım var ya. Onu bir kere kullanmak istiyorum. O yüzden onun bir instansını üzerinden oluşturuyorum. PersonManager. Bakın PersonManager nokta dediğim zaman add dediğim zaman bakın benden ne istiyor arkadaşlar? Diyor ki bana person türünde bir şey ver. Person bir şey var. Bakın ben yukarıdaki person göndersem hiçbir problemim yok. Bakın ben customer'ı göndersem, şunu göndersem de problem yok. Bakın ben buraya employee göndersem de bir problem yok. Yani bu bana neyi sağlıyor? Ben yazılımda aynı kodu farklı nesneler için çalıştırabilmeme imkan sunuyor. Yarın bir gün siz örneğin veri tabanı programlama yapacaksınız. Veri tabanlarınız değişecek. Birim bir müşteriniz MySQL, bir müşteriniz MS SQL, bir müşteriniz Oracle kullanıyor, diğeri de Postgre kullanıyor olacak. Her biri için bir sürü kod yazmayacaksınız. Onların kendi nesnelerini oluşturup veri tabanı nesnelerini onların, onlardan istediğinizi çalıştıracaksınız. Dolayısıyla bu da sizin kendinizi tekrar etmenizi engelleyecek. Bakın buradaki customer'ın şu an first name Ahmet kalmış. Şöyle bir tane employee'im vardı. Ona hiç first name vermedim. Bu veli olsun. Dikkat edin. Customer'ın first name Ahmet ki bunu customer'ı deseniz şu an person'da hiçbir önemi yok. Zaten ilk customer oluşturdunuz. Ama buraya gelene kadar o Ahmet'e evrildi. Burada employee'miz deli. Zaten ne göndermişiz? Employee'yi gönderiyoruz. Bakın hiç kızmadı bize. Yani person yerine employee gönderebiliyoruz. İşte ben buraya person yazdığım halde nasıl employee gönderebildim? İşte tam olarak burada yaptığımız oydu. Şurada yaptığımız hareket oydu. Yani person customer'ın da Employee'nin de adresini tutabiliyor. Dolayısıyla Ben buraya employee gönderdiğimde Aslında Siz Bu arka planda Person'a Gönderdiğiniz employee'nin adresini yerleştirin. O adresin first name'i e Sen employee gönderdiği için Şurada Employee'nin adresi neyse Onun first name'i Çalışıyor. Deneyelim Bakın veli Yani Person istemesine rağmen ben employee göndereyim. Buraya geliyorum. Bakın şimdi custom'u yollayacağım. Hiç kızmıyor arkadaşlar. Çünkü hepsinin Bakın Ahmet. Çünkü hepsinin base'i person ve ben base'i parametre verdiğim için istediğimi gönderebiliyorum. İşte arkadaşlar bu 35 dakikalık video referans tiplerle değer ve referans tiplerle ilgili kısım sizin ileride, ileri seviye OOP, Dependency Injection, kurumsal mimariler, sürdürülebilirlik, soyutlama gibi bütün konuları, tasarım desenleri gibi, clean code gibi, solid gibi bütün konuları anlamanızı sağlayacak en temel konudur haberiniz olsun. Baştan gerekirse bir daha izleyin. Kendi örneklerinizi gerekirse siz üretin. Bir daha yazın, bir daha yazın şu an sektörde yani tecrübeli programcıların bile bunu tam özümseyemediği için uygulamakta zorluk çektiği bir konudan aslında bahsettik. Biz bundan sonraki bölümlerde bunları o kadar güzel implemente edeceğiz ki yani uygulayacağız ki her şey sizin için çok rahat oturacak ki mülakatlarda da en rahat edeceğiniz sizi işe aldıracak kısımların bunlar olacağını söyleyebilirim.